Bugün 24 Kasım. Öğretmenler günü. Mutlu olsunlar hep. Gülsün o güzel yüzler. Hem anne oldu hem de baba oldular bizim. Emekleri unutma. Kıymetlerini bil hep. Öğretmenim canımdı. Saygı, sevgi ondadır Sadece bugün değil. Her gün çok